Bugün tevafuk etti, okuduğumuz kısımda Ramazan ilgili bölümler var. O da Ramazan'ın bereketi diyelim. Başlayalım, sayfa 276. Fiillerin yaratılmış olduğuna dair nakli deliller. Bize göre insan fiillerinin, kul fiillerinin Allah tarafından yaratıldığını kabul etmenin gerekli olduğuna dair Kur'an'dan delil şu ayettir. Sözünüzü ister gizleyin, ister açığa vurun. O kalplerinizde olan her şey bilir, yaratan hiç bilmez mi? O en ince işleri görüp bilen ve her şeyden haberdar olandır. Buradaki yaratan hiç bilmez mi? Ee, Mülk Suresi 13-14. Övgüsü yücel olan Allah insanlığın açığa vurduğu ve gizlediği yaratan olmasaydı onunla bilgisine delil getirmezdi. Sözünüzü ister açığa vurun ister gizleyin. O her şeyi bilir yaratan hiç bilmez mi? O en ince işleri görüp bilen ve her şeyden haberden olandır. Övgüsü olan Allah insanlığın açığa vurduğu ve gizlediğini yaratan olmasaydı onunla bilgisine delil getirmezdi. Diğer bir yandan kişinin yapmadığı şeyi bilmemesi mümkündür caizdir. Burada mümkün anlamında yapmıyorsa, yapmadığı şeyde bilmesi mümkün. Bilemeyebilir. Dolayısıyla kişinin başkasının fiiliyle delillendirmede bulunması anlamsız olur. Eğer e, insan fiillerini, insanı kendi yapıyorsa, muhtezirin dediği gibi yüzde yüz Allah'a muhtaç olan kendi yapıyorsa, o zaman Allah'ın yaratan hiç bilmez mi? O en ince işleri görüp bilen her şeyden haberdar olandır. Bu ayetteki bu övgü ifadesi o zaman zıttına dönüşmüş oluyor. Övgü süyücü olan Allah insanların açığa vurduğunu ve yaratan olmasaydı onunla bilgisine delil getirmezdi. Dolayısıyla kişinin başkasının fiiliyle delillendirilmede bulunması anlamlıdır. Bundan dolayı da insan fiili Allah'ın fiilidir. Allah'ın yaratmasıyladır. Yine Allah Teala şöyle buyurmuştur. O sizi karada ve denizde yürütendir başka bir yerde de şöyle buyurmuştur ve bu kasabalar arasında yürümeyi konaklara ayırdık. Oralarda geceleri, gündüzleri korkutucuca gezin, dolaşın dedik. Burada da vurgu bu yaptığı gene insan fiili yürümek, yürümek, gezip dolaşmak. Gene yani buralarda da e, Allah'ın fiil olarak geçiyor. Allah burada yürümeyi Belirlemenin ve yürütmenin kendi fiili olduğunu ve yürüyüp gezinmenin bu işin failinin Allah sayesinde var olduğunu haber vermiştir. Ve yine o şöyle buyurmuştur. Size kendi türünüzden eşler yaratması da onun delillerindendir. Kendi türünüzden eşler yaratması. Yani bir kadının dünya gelmesi de belli. Nasıl dünya geldi, nasıl çoğaldı. Allah burada kendi türünüzden eşler yaratması. Yaratma fiilini kullanıyor. Onun delilidir. Bu ayette Allah'ın sevgi ve merhameti kendi ayetlerinden kıldığı haber verilmektedir. Hakeza uyumanız onun ayetlerindendir. Uykunun da Allah'ın nimet olduğu delil olarak vurgulanması onun lütuf ve ihsanından istemeniz onun ayetlerindendir. Başka bir ayette de Allah'ın lütuf ve ihsanından istemeniz onun ayetlerindendir. Burada dikkat çekersek ki yaratan diye genel, genel bir ayetle başladı başlattı. Yaratan hiç bilmez. Ya. Burada nesnesi yok. Her şey yaratanlarında mutlak sonra sınırlandırdı. Yürüten, yaratan, biraz daha insan doğru netleştirdi. Bu ayette Allah'ın Sevgi ve merhamet kendi ayetlerine kıldığı haber verilmektedir. Eşler arasındaki sevginin, merhametin Allah'ın varlığına delil olduğuna vurgu yakınmaktadır. Onun lütuf ve ihsanından istemeniz onun ayetlerindendir. Burada da istemek, dua etmek, Allah'a yönelmek, isteme fiili de, Allah'a yönelmek fiili de onun ayetlerindendir. İfadelerde de mevcuttur. Başkasının Allah için ayetler yaratması uzak bir ihtimaldir. Yani eşlerin Allah'a delil olması, Allah'ın yarattığı diğer şeylerde Allah'a delil olması eğer bunlar başkası tarafından yaratılıyor olsaydı Allah için delil olması Allah'ın varlığı için delil olması uzak bir ihtimaldi. Çünkü söz konusu ayetin delillerin ailene ayet olması ailene delil olması daha uygundur. Ve o ayetlerin hepsi yaratıkların değilleridir. Yani yürümek, eşler, sevgi, istemek, Dua etmek gibi bunlar yaratılmış kullanım fiilleridir. Yine Allah şöyle buyurmuştur. İsa'ya uyanların kalplerine şefkat ve merhamet vermiştik. Burada da aynı şekilde şefkat, merhamet, acıma duygusu Bunlar da insani fiiller. Burada da İsa'ya uyanların kalplerine şefkat merhamet verdik. Biz koruduk anlamında. Yine o şöyle buyurmuştur. İşte onların kalbine Allah iman yazmıştır. İman da bir fiil, küfür de bir fiil, yazmıştır, yaratmıştır anlamında. Sizin için davar derilerinden evler yaptı, kalplerini katılaştırdık. Burada da normalde bir çadır kurup ev haline getirmek veya kalbin yumuşaması, katılmaması gibi şeyler, fiiller. Burada da Allah'a affet derilerden evler yaptı, kalplerini katılaştırdı, mühürledi gibi Allah'a affet ediyor. Genel bir ifade olarak Allah dilediğini yapandır. Şimdi genelle başladı. Yaratan hiç bilmez mi diye genel ayetle başladı. Sonra yürüme, eşler arasındaki sevgi, istemek, kalpteki şefkat, merhamet, iman, küfür gibi fiillere örnek verdi. Sonra gene genele döndü. Genel ifade olarak Allah dilediğini yapandır, buyurmuştur. Kulların fiiller içinde Allah'ın dilediği şeyler vardır. ve Allah dilediğini yapacağını vaat etmiştir. Yine Allah yapmadığı ile övünen kimseleri giyenmiş, Müminler ise iman ettikleri için kendisini hamd etmelerini gerekli kılmıştır. Dolayısıyla bunun yani kulların iman etmesinin onun fiiliyle gerçekleştiği sabit olmuştur. Burada parantez işte iman diye sınırlamak yerine daha genel düşünülebilir. Dolayısıyla insan fiillerinin Allah'ın yaratmasıyla gerçekleştiği sabit olmuştur. Çünkü genelle başladı, özel örnekleri verdi, genelle bitirdi. Burada tekrar özel'e dönmeye gerek yok. Parantez içindeki kısım, mütercih mütercihi. Bence burası, dolayısıyla insan fiillerinin Allah'ın fiili yaratmasıyla gerçekleştiği sabit olmuştur diye anlayabiliriz. Bu konuda esas olan şudur. Artık bu üsluba alıştık, tartışmalı konulara aktardıktan sonra mağdur kendi kanaatini, tespitini, o konudaki ilkeyi, Esas olan şudur, temel budur diye e, aktarıyor. Burada da aynı şekilde bu konuda insan fiillerinin Allah tarafından yaratıldığı ile ilgili esas olan şudur. Her insanın fiilinin yaratılmış olması o kişi nazarında göklerin ve yerin yaratılmış olmasından, yaratmanın hakikatinin akılla bilinmek istendiği bağlamda daha büyük bir delil teşkil eder. Şimdi... Bir, yerlerin göklerin yaratılması var, bir de insan fiilinin yaratılması var. Aklı açıdan insan kendi üzerinden daha hızlı anlamlandırabilir. Yeri göğü anlamlandırmaktan da kendi nefsi üzerinden daha hızlı anlamlandırabilir. O açıdan her insanın fiilinin yaratılmış olması, kişi açısından göklerin ve yerin yaratılmış olmasından yaratmanın hakikatini akılla anlamak istendiği bağlamda daha büyük bir delil teşkil eder. O yüzden de ayette hem kendi nefsimizde hem afaklasik Allah delil koymuştur buyuruyor. Kişinin kendi üzerinden anlaması daha hızlıdır. E, şöyle ki, izahını gelirse, şöyle ki hiç kimse alemin cevherlerinin güçlerini imkan etmiş değildir. Dolayısıyla alemdeki her şeyin kendi benzerini yaratmakta aciz olduğunu bilemez. Burada kastettiği şey şu, örneğin biri çıkıp e, yağmurlar gerçekten yağmur oluşturuyor. İşte, e, deprem gerçekten Böyle oluyor. Başka bir çıkıp gerçekten bu bundan dolayı oluyor diye alemdeki her bir cevherle ilgili iddia da ileri sürebilir. Bunu araştırıp derinlemesine bilmedikten sonra onu fark edemeyebilir. Aliz kalır. Yani depremle ilgili olan da insanlar e, depremin sebep olarak fay hatlarını e, ve bu gerilmeden olduğunu yakın zamanda fark ettiler. Bundan önceki dönemlerde e, depremle ilgili farklı varlık hizmetler bulunmuşlar Dolayısıyla... E, biri çıkıp da alemin e, tabii güçlerinden, işte rüzgar, su, hava, güneş herhangi birisine e, tek tek araştırmadan kurşunu yapar yapamaz diye bir iddiada bulunabilir. E, hiç kimse alemin cevherlerinin güçlerini imkan etmiş değildir. Dolayısıyla alemdeki her şeyi kendi benzerini yaratmaktan aciz olduğunu bilemez. Buradaki şöyle de bir bakış açısı var. Bir şeyi kabul veya red ederken, sınırlandırma akademik bir bakış açısıdır. Mesela mutfakta e, su vardır, yoktu diye iddiada bulunursanız, mutfağa bakarsınız, varsa var dersiniz, yoksa yok dersiniz. E, i̇nsanın kendi nefsi de öyle, kendisinde var yok daha rahat görür. Ama sınır genişletirseniz, e, Ankara'da var yok diye bir iddiada bulunursanız, Ankara'nın altın üstü üstüne getirmeniz gerekir mantıken, yok diyebilmeniz için. Aynı şekilde insan kendi nefsinde yaratılmışlığı hızla anlayabilir. Ama kainat yaratıldı mı diye bunu keşfetmesi biraz daha zordur. E, Maturiti buna atıf yapıyor. İnsanın kendi üzerinden anlaması daha hızlıdır. Daha büyük tür kendi açısından e, nefsi üzerinden ilerlemesi diyor. E, diğer türlü e, alemdeki her bir şeyin benzerini yaratmaktan aciz olduğunu e, bilemez. Keşfetmesi gerekir. E, bilakis bunu yani e, bir şeyin kendi benzerini yaratamayacağına Kendisinin kendi gibi bir varlığı yaratmasının imkansızlığından edebilir. Yine kendi üzerinden, kendisi bir şey yapamazsa ben yapamıyorum, o da yapamaz diye bilirler. Ayrıca bilindiği gibi insanda bulunmayan bazı özellikler başka cevherlerde mevcuttur. Cevher derken bunu atom diye anlamayalım, e, ayan geçiyor büyük ihtimal Arapçasında. E, gözle gördüğümüz şeylere, cevher arası birleşmiş şekilde gözümüzün gördüğü şeylere ayan diyoruz, cisim yani. Cisim. E, birinde gibi insanda bulunmayan bazı özellikler bu cisimlerde mevcuttur. Nitekim uçmak, eşyayı yırtıp delmek ve cevheri gereği yüzmek. insanda bulunmayan böylesi özelliklerdir. Mesela kuşlarda uçmak, kuşlar bir ayağındır yani bir varlıktır, cisimdir ama canındır. Kuş uçabilir, eşyayı yırtıp delmek bu şekilde örneğin... Yer altındaki e, canlılar yer altında tüneller açarak ilerleyebiliyorlar. Veya yüzmek, balıklar suyun altında yüzüyor. İnsan bunu öğrenmezse yüzmeyi yapamaz veya yer altında ilerleyemez. Böyle özellikler vardır. Söz konusu şeyler bu ve benzeri şeyleri kendilerinde bulunan güçlülerle yapabilir. Kuş uçabilir, balina yüzebilir, e, yer altında delip ilerleyen hayvanlar olabilir. Yine her insan hiçbir yaratığın kendi fiili üzerinde tedbiri olmadığını bilir. İnsan da e, varlıkların kendi fiili üzerinde tedbiri olmadığını bilir. Dolayısıyla herkes fiilinin kendi maksadının dışına çıktığını, belirlediği sınırın gerisinde kaldığını, kendisinin takdir etmeye gücünün yetmeyeceği şekilde takdir edildiğini zorunlu olarak bilir. E, biz de insanlar olarak şunu biliyoruz. Yemek yedik değilim, iftar yaptık. Yemek fiilinden sonraki vücudumuzdaki fiiller bilmiyoruz. Yani enzim, sindirilme, dağıtılma gibi veya hareket ederken vücudumuzda hangi kasın hangi şekilde hareket ettiğini, beynine nasıl sinyal gönderdiğini, yani organla beyin arasında, kalp arasında nasıl bir mekanizma çalıştığını bu kadar ayrıntı bilmiyoruz. Yani yaptığımızı biliyoruz ama ayrıntıyı bilmiyoruz, o kadar hakim değiliz. Böylece kişi kendisinde meydana gelen şeylerin sebebinin o şeyleri takdir ve irade eden zaten Allah olduğunu bilir. Yani fiil fiilde bulunur ama fiilin derinliğine, ayrıntısına hakim olamadığı için kendi dışında olduğunu fark eder. E, burada da bunları takdir eden, irade eder, meydana çıkartan biri var diye bunu bilir. Ayrıca Muhtezire'ye göre ilkece Allah'tan yaratıklarından sadece onun onları yok ike var etmesi ulaşmıştır. Bir dakika arkadaşlar. Telefonu kapatayım. Muhtezli'ye göre, mühtezli açısından Allah'tan yaratıklarına sadece Allah'ın e, varlıkları yok iken var etmesi ulaşmıştır. Mütercim, parantez, köşek parantez mütercime ait. Yani Allah'tan yaratma diye ayrı bir fiil sudut etmemiştir. E, ben bunun üzerine çizdim. Çünkü Allah'tan yaratma fiili var. Mutezire fiili kabul eder. Burada kastedilen farklı konu. E, konu şu. Mağdum şey midir, değil midir meselesi. ehl Sünnet'e göre e, mağduma şey denilmez. E, var olmayan şeylere mağduma şey denilmez. Dolayısıyla a, Allah alemi yoktan yaratmıştır. La min şey. E, Halalallar kâle el Eşya, e, La min şey. Allah eşyâ yurttan yarattı. E, ama mutezire mağdum şeydir dediği için. Mutezire şunu söylüyoruz size göre Allah evreni eee varlığa çıkardı. Mağdum da size göre şeydir. Dolayısıyla Allah olanı görünür kıldı. Yokta yaratmadı. Tekrarlıyorum. Ehli sünnete göre Ebu Hanibe de nitvaren Allahu el eşya şey. Allah hiçbir yoktan yarattı esastır. Eee önceki durum yani maddum yok olana şey demez mağdur diye, Ebu Han'de. Siz şey derseniz, şey var anlamındadır. Mağdur'de bu açıdan diyor ki, muhtezile göre, muhtezil anlayışına göre, Allah'tan yaratıklarına sadece onun, Allah'ın mağdumları yok iken, yani mağdum iken görünür kılması ulaşmıştır. Mağdum şeydir, bir varlığı var. O varlığı olan mağdumu Görünür kılıyor. Yoksa yoktan yaratmıyor. Buna atıfla bu durumda mutezileye göre ilkece Allah'tan yaratıklarına sadece onun onları yok iken mağdum halindeyken görülür kılması vardır. Ve Allah, Allah ezel denmeli vardır. Bu anlam Muhteze'nin bu anlayışı mağdum şeydir. Dolayısıyla varlıklar şeyken görünür kılındı anlamı bu anlam, yani yok iken Allah tarafından var edilme, yok iken Allah tarafından var edilme değil burası aslında. Yok iken değil, e, mağdum iken, mağdumda şey var aslında, mağdum iken görünür kılınması herkesin fiilinde mevcuttur. İnsanlar da e, bunu görürler, bir şey yok, daha sonra görünür var oluyor. Bunu insanlar da görürler. Emir ve yasak olmasaydı akıl bir şeyin Allah'ın kudretinden çıkarılmasını, ve bir şeyin bir başkasının fiiline Nispet edilmesini kabul edemezdi. Emir ve yasak olmasaydı, akıl bir şeyin Allah'ın kudretinden çıkarılmasını ve bir şeyin bir başkasının fiiline Nispet edilmesini kabul etmezdi. Emir ve yasak, işte bunun bir şeyin Allah'ın kudretinden çıkarılarak bir başkasının fiiline nisvet edilmesini kabul edilmesi anlamındadır. hattır. Emir ve yasak olmasaydı bu, bir şeyin Allah'ın kudretinden çıkarılarak bir başkasının fiililen hismet edilmesi gerekmezdi Böylece akıl ile bilinen ve akıl zorunlu gördüğü şey hikmeti ve olup biten vakı ayı bilmemek sebebiyle reddedilirdi akıl ile bilinen ve akıl zorunlu gördüğü şey hikmeti ve olup biten vaayı bilmemek sebebiyle reddedilirdi Yani bu reddetme caiz ve mümkün olsaydı Allah'ın kudretinin her şey hakkında ispat edilmesi ve dolayısıyla her şeyin Allah'ın fiili olması sebebiyle emir ve yasak inkar edilebilirdi. Bilakis Allah'ın eşyayı yoktan yaratması, yukarıya dönersek, mağdur şey olandan görünür kılması değil de, Allah'ın eşyayı yoktan yaratması ve cevherleri misalsiz var etmesi, varlıkları da hiç benzersiz yoktan, hiçlikte var etmesi, bir başkasının fiilini yaratmasından daha olağanüstüdür. Çünkü Allah'tan başkasının fiilde bulunma gücü olmasaydı hiçbir akıllı kimse onu, yani fiili Allah'a nispet etmekte tereddüt etmezdi. Öte yandan kulun bir şey yapma gücü Allah'ın aynı şeyi yapma gücünü ortadan kaldırmaz. Aksi takdirde Allah o şeye kendi kendine değil de bir başkası yani o kul aracılığıyla güç olurdu. Allah bundan ulu ve yücedir. Şurayı bir daha yükleyelim. Burada niye eleştirdi Mu'tezile'yi? Mu'tezile'ye göre madum şeydir, varlıklar madumdan görünür yaratılırlar. Hiçlikte değil, madumdan şey olandan yaratılırlar. Bunu eleştirdi. Sonuçta dedi ki Allah eşyayı yoktan yaratıyor ve misalsiz benzeri olmayan şekilde var ediyor. Bir başkasının fiilini yaratmasından daha olağanüstüdür. Çünkü Allah'tan başkasının fiilde bulunma gücü olmasaydı hiçbir akıllı kimse onu, yani fiili Allah'a nispet etmeli, tereddüt etmeli. Öte yandan kulun bir şey yapma gücü Allah'ın aynı şeyi yapma gücünü ortadan kaldırmaz. Aksidir. Takdirde Allah bu şeyi kendi kendine değil de bir başkası yani o kul paracılığıyla güçlendirir. Allah bundan olu ve yücedir. Buradaki de şu günler dikkatimi çekti. Kulun bir şey yapma gücünün varlığı, Allah'ın aynı şeyi yaratma gücünü ortadan kaldırmaz. Bunu böyle yapalım. Kulun bir şey yapma gücünün olması, Allah'ın o şeyi yaratma gücünü ortadan kaldırmaz. Hatırlarsanız önceki derslerde geçmişte, fiilde iki yön var demiştik. Kulun yapma yönü, Allah'ın yaratma yönü. Dolayısıyla e, Allah'ın yaratma yönü varlığını koruyor, kulun o şeye sahip olma, yapma yönü varlığını koruyor. Kulun bir şey yapma gücü, Allah'ın o şeyi yaratma gücünü ortadan kaldırması. Aksi takdirde, hani kulun yaptığı şeyleri Allah yaratmasaydı, o zaman Allah o şeyi kendi kendine değil de bir başkası aracılığıyla, de, güç etken Kendisi insana müdahale edemiyor, İnsan yaparsın müdahale ediyor gibi bir anlam ortaya çıkarttı. Allah bundan oluverdi, yücedir. Burayı bitiriyorum, şurayı hatırlayıp dönelim. Yaratan hiç bilmez mi dedi. Genel olarak Allah'ın her şeyi yarattığına mektul olmadan yaratan diye geçti. Sonra burada da dilediğini yapandır dedi. Gene Allah'ın sınırsız şekilde her şeyi dilediğini söyledi. Sonra da insanın e, yaptığı fiilleri vermek verdi. Yürünmesine, istemesine, dua etmesine, imar etmesine, insan fiillerini saydı. Sonra şey mağdumun varlığın e, görünür kılınması meselesine değindi. Buna karşı da Allah'ın yoktan yarattığını, insansız yarattığını, e, bundan dolayı yaratmaya hak ettiğini, oyunduğunu, ama Allah'ın yaratmış olmasının, insanın o şeyi yapmasına ortadan kaldırmadığını, Kulun bir şey yapmış olmasının da zıttı şekilde Allah'ın yaratmasını ortaya kaldırmadığını söyledi. Kim geldi? Allah her yaratıcısıdır. İnsan'ın iyilerinin de yaratıcısıdır. Konusuna geldi. Bunun ayrıntısı, kulun iyili düşünündüğü zaman bu nasıl gerçekleşiyor? O zaman da karşımıza kudret meselesi ve istitaat meselesi geliyor. Kulun kudreti, kulun istitaati. Şeyh Ebu Mansur şöyle demiştir. Bize göre asıl olan şudur ki kudret güç demilen şey ilk türlüdür. Şimdi burada şöyle bir belirledimede bulunuyorum. E, genelde kenanda da aynı usul benimsenir. Bir konuya girilirken ilk yapılan şey o anlam e, kavrama verilen anlamı tespit etmektir. Kudrete hangi anlam veriliyor? Hangi açıdan tanımlıyor? Hatırlarsanız bir mesele neydi? Mağdum. Mağdum şey olarak mı tanımlanmıyor? Mağdum şey değil olarak mı tanımlanmıyor? Tanımlanmanıza göre sonuç değişiyor. Burada da Kudreti nasıl tanımlarsanız sonuç değişecek. E, muhatörü de bunu bildiği için iki şeye dikkat çekiyor. Kudret dediğimiz zaman iki şey anlaşılır. Bir, sebeplerin selameti, araçların sıhhati. E, sebeple araçların sıhhati derken insandaki e, organların, vücudunun, kullandığı cihazların, beden bedenin Yapabilme gücü, yapabilme sıhhatı anlamına geliyor. Bedenen sağlıklı olmak. Bir bedene sağlıklı olmak. Sebepler ve aletler. Örneğin, görmek için göz bir alettir. Duymak için kulak bir alettir. Yürümek için ayaklar bir alettir. E, anlamak için akıl bir alettir. Sebepler ve aletler illerden öncedir. Yani görmeden önce çocuğun gözü olması gerekir duymadan önce bütün kulağı gerekir. Sebepler ve adetler fiillerden öncedir. Ve bunlar olmadan, fiiller gerçekleşme dahi bunlar sadece fiiller için var kalınmış değildir. Bilakis bunlar Allah'ın dilediğine ihsan ettiği nimetlerdir. Bunlar, diyelim, göz, kulak, sebepler bunlarla duyuluyor, görülüyor. kullanımı var. Ama bunlar bir da Allah'ın ihsan ettiği nimetlerdir. Çünkü herkesin gözü görecek, herkesin kulağı duyacak gibi bir şart yok. Doğuştan veya sonradan bunlar kaygıdılabilir de. Bu açıdan bunlar aynı zamanda Allah'ın insanlara verdiği nimetlerdir. Sonra bu kimseler bu nimetleri idrak ettiğinde, gözün kendisine verildiğini, kulağın kendisine nimet olarak verildiğini idrak ettiğinde ve akılları onları kavradığında Allah onlardan bu nimetlerin şükrünü eda etmelerini talep eder. Evet, gözün kendine nimet olarak verildiğini, yürüme için ayaklarını kendisine verildiğini, kişi bunu nimet olarak gördüğünde, aklen de bunu kavradığında Allah onlardan bu nimetlerin şükrünü eda etmelerini talep eder. Zira akıllar konusunda akılların hakkı bulur. Kişi aklen, e, akıl, me akıl melekesi yerindeyse e, bu kavrayışa sahip olması gerekir. Bana verilen yürüme, beden, sağlık, göz, kulak bunların hepsi verilen şeylerde nimettir. Nimetse nimet verene şükretmem gerekir diye aklın bunu fark etmesi, idrak etmesi gerekir. Aklın hakkı budur. Bu hak nimet verene şükretmek ve nimetlerin hakikatini bilmek. Buna karşılık nimet verene nankörlük etmekten ve nimetlerin hakikatinden habersiz olmaktan kaçınmaktır. Burası da harika arkadaşlar. Tam Ramazan ayındayız, nimetlerindeyiz, nimet ayındayız. Şimdi, nimet verene şükretmek, nimetin hakikatini bilmek, buna karşılık nimet verene nankörlük etmekten ve nimetlerin hakikatinden habersiz olmaktan kaçınmaktır. Yani Allah'a şükür demek yetmiyor. Göz için diyelim, bir sağlık görme nimeti verildi, şükretmek gerekiyor. Sonra bunun hakikatini bilmek gerekiyor. Göz niye verildi? Sadece maddeleri görmek için mi? Allah'ı görmek için mi? Anlamak için mi? Bu hakikatini bilmesi gerekiyor. Buna karşılık da nankördülük etmemesi ve nimetlerin hakikatlerinden habersiz olmaması gerekiyor. Böyle olmasaydı? Kişinin şükretmesinin, nankörlükten kaçınmasının gerekli akılda önceden var olmaksızın, hiç kimseye başlangıçta şükür emredilmez ve nankörlük yasaklanmazdı. Şimdi insan aklı e, nimet verildiğini, nimetin hakkını teşekkür etmesi gerektiğini kavramasaydı, ona şükür emredilemezdi, akıl bunu kavrayamazdı. Aynı şekilde nimeti, e, nimet verene nankörlük etmenin kötü olduğunu akıl kavramasaydı, yaptığı nankörlük, kötülüktür denemezdi. E, Bura önemli. Başka yerlerde de matur vurgul Aklın bildiği konular vardır, akla göre vacip. Aklın bilgiye ulaşamadığı konular vardır. Aklın evet ürettiği yerler vardır. Aklın kesinlikle bilgiye ulaştığı konular yüce bir yaratıcı vardır. Akıl bilgiye ulaşır. E, şükür gereklidir. Akıl buna da ulaşır. Nankörlük kötüdür, akıl buna da ulaşır. Bu, bu maturiliği açısından çok nettir. Net olduğu için buralarda buna vuku yapıyor. Şimdi buraya niye girdi? Bir, kudret derken, güç derken, insanda kudret vardır, güç var derken, Allah'ın verdiği beden nimetinin sağlıklı olması kastedilir. kişi zaten bu verileri nimet olarak görürse şükreder, nankörlükten kaçınır. Bir, bu kastedilir. bedenen sağlıklı olmak. İki, bu. Kudretin ikinci anlamına gelince ona ilişkin yapılacak diye yani açıklama şudur. İkinci anlamda kudret derken neyi kastediyoruz? İnsanın kudreti. Ancak şu açıklama yapılabilir. Bu kudret sadece fiile ait olan ve kendisi bir halde var olduğunda kendisi sayesinde fiilin de onunla beraber illaki var olduğu ve var olmamasının imkansız olduğu bir şeydir. Kudret öyle bir şey ki fiil ait olan ve kendisi bir halde var olduğunda kendisi sayesinde fiilin de onunla beraber illa var olduğu ve var olmamasının imkansız olduğu bir şeydir. Şimdi şöyle söyleyelim. Yukarıda göz var diyelim ya göz görür görmez gözün kapatır kapatmaz ama burada kudret varsa kudretle ilgili fiil illaki onunla beraber var olur. Var olmamasının imkansız. Burada kastedilen fiil yani ne demek istiyor? Burada kastedilen fiil, ödül ve cezayı gerektiren ve fiili kolay ve hafif kılar ihtiyar, özgür seçim fiilidir. Burada kastettiği şey de kişiye sevap veya günah getiren, kişinin tercih ettiği ve özgür iradesiyle tercih ettiği fiildir. Yani iman etmek, inkar etmek, tamaz kılmak, kılmamak. Burada özgür iradesiyle yaptığı zaman ödül kazandığı, yapmadığı zaman cezayı hak ettiği durumdur. Bu kudret, sadece fiile ait olan ve kendisi bir halde var olduğunda, kendisi sayesinde fiilin de onunla beraber illaki var olduğu ve var olmamasının imkansız olduğu bir şeydir. Burada da kastedilen fiil, ödül ve cezayı gerektiren ve fiili kolay ve hafif kılan ihtiyaç, özgür seçim fiilidir. Demek ki insan kudreti diye kastedildiği zaman, onunla yaptığı zaman sevap, yapmadığı zaman günah kazandığı şeyler kastediyoruz. Sonra istitaatın, güç yetirmenin iki tür olduğunu delili şu ayettir. Yani nereden biliyoruz iki, kudret iki türlüdür diye. Şu ayetten buna da gücü yetmeyen 60 fakire doyudur. Ve gücümüz olsaydı inanın, inanın ki biz sizinle beraber sefere çıkardık. ki ayet birincisinde gücü yetmeyen 60 fakire diyor. Burada gücü yetmeme bahsediliyor. İkinci ayette de gücümüz olsaydı inanın ki sizinle beraber sefere gezirdik diye savaştan geri kalanların bahaneleri o cümle aktarılmış. Gücümüz olsaydı savaşa gedirdik. Gücümüz olsaydı. Kulu ilahi teklife muhatap kılan istitaatın güç yetirmenin değil istitaatın güç yetirmesi değil sebepler ve haller istitaatı güç yetirmesi olduğunun delili pek çoktur ki biri şu ayettir. Şimdi yukarıya gelelim. Mahkez diyor ki, kişi sorumluluk tutacağı zaman şu ikinci fiille, yapıp yapmamak fiiliyle değil de birinci fiille, vücudunun sıhhatli olup olmamasıyla imkanı tabi tutulur. Ee, sonra yapıp yapmaması iradesine bağlıdır. Mesela, kişiye diyelim, Ramazan ay geldiği zaman Ramazan orucu sağlıklı sağlıklıysa farzlanır. Ama e, sağlıklıdır. Onun yapıp yapmaması, oruç tutup tutmaması kendi iradesine bağlıdır. E, burada kişinin mümkünlü olması bu birinci şartın e, sebeplerin selametiyle araçların sıkıntı yani bedenin fiziksel olarak o şeyi yapmak gibi olmasıyla başlar. E, gerçekte yapıp yapmaması ihtiyarla yapıp yapmaması ikinci bir durumdur. İmtihan birincisiyle başlar. E, Buradan onu söylüyor. Kulu kullan teklife muhatap kılan istitaat değil istitaat değil. Şimdi istitaat değil. Sebepler ve hallerin istitaatı yani bedenin sahipli olma anlamındaki istatettir e buna şu ay örnektir Buna da güç yetiremeyen burada güç yetirilemeyen şey iki ay oruç tutmaktır hiç kimse bir kudretinin o müddette yani iki ay boyunca kişiye gelmediğini bilmez gücü yetmeyen iki ay oruç tutmaktır hiç kimse fiil kudretinin o müddette yani iki ay boyunca şey gelmediğini yani iki ay boyunca yapıp yapmayacağını bilmez. Dolayısıyla burada güç getirme, güç yetiremeyen ile kastedilen yani mükellef konumunda getiren güç yetirmenin sebeplerin ve hallerin varlığı olduğu anlaşılır. Aynı durum fiillerin gerçekleşmesini sağlayan, güç getirme kavramından habersiz olan münafıklar hakkında söz konusudur. Onlar savaşa gitmeye güç yetiremeyiz. ifadesiyle hastalığı ve parasızlığı kastetmişlerdir. Bu arada geçmişti. Gücümüz olsaydı inanın ki sizinle beraber sefere çıkardık. Burada savaşa gitmeye güç yetiremeyiz. ifadesiyle hastalığı, parasızlığı kastetmişlerdir. Nitekim bu durumu şu ayet ortaya koymaktadır. Güçsüzlere sorumluluk yoktur. Yani e, savaş aleti, savaş Bedevahatı olmayanlara sorumluluk yoktur. Sorumluluk zengin olduğu halde senden izin isteyenler için söz konusudur. Zengin olduğu halde bedenen fiziksel olarak imkanı olduğu halde senden izin isteyenler içindir. Bu konuda bir başka delil bilinen sözdür Kendisinden oruç tutmak bilinin varlığa geldiği güç getirme kişide iki ay süresince var olmaya devam etmez. Cihat fiili güç yetirmesi de münafıkların şehirde bulundukları zavardan başlayıp Allah'ın düşmanlarıyla karşılaşacakları zamana kadar var olmaya devam etmez. Bilakis bu güç yetirme yenilenir ve meydana gelir. Oysa onların yani cihat için yola çıkması gerekenlerin söz konusu güç yetirme meydana geldiğini bilmeden önce başlangıçta cihada çıkmaları gerekmektedir. Ve onlar eğer yüzünüz yetseydi biz de sizinle çıkardık sözleriyle yalan söylemiş. Ve işin başında ve henüz fiile başlamadan güç yetirmeyi nefk Güç yetiremeyiz, gelemeyiz diye başında ile yapmayı denemeden ee, bahane uygulamışlardır. Böylece bununla kastedilenin iller güç yetirmesi değil, yani yapıp yapmama o anda gerçekleştirme değil, haller ve silahlar bilgisayar olarak güç yetirmeyi kastedildiği anlaşılmıştır. Buradaki okuduğumuz kısmın öğretimi Sorumluluk fiziksel olarak yeterlilik olduğu zaman başlar. Yoksa gerçekten o şeyi yapıp yapmama anında başlamaz. Örneğin yülu uçağına erdiği zaman namaz faziyeti başlıyor. Orada namaz kılmayacağına bakarak vaziyet başlamaz. erdiği zaman namaz kılmak vaziyet başlar. Şu da var. Allah Teala'nın bir kavmi bilmediklerini bildiği ve yine kendileri için Delilin aydınlığına kavuşturmadığını bildiği bir konuda inatçılıkla ayıklaması mümkün değildir. Diğer taraftan kendisi hakkında beraber önce kalıcıdır ve kalıcı değildir gibi ibadelerle bahsedilen fiiller, kudretini almamdan hiç kimse ne bekle tasavvur edebilir ne de aklıyla idrak edebilir. Şimdi Arapçasına bakınca daha iyi anlarsınız. Buradaki kastedilen genelde tartışmaları artık yapılıyor. İstihbarat fiille beraber mi? İstihbarat fiilden önce mi? Kudretlerin şey devamlı mı? şey neşeyi kalıcı mı? Bunların hepsi insan fiilleri istihbarat kurun küçük basmasında keremde tartışılmıştır. Mesela e, Muhtesibe göre istihbarat öncedir. Yani kişi Allah'tan verilmiştir. O onunla tüm fiilleri yapar. Ama ehl e göre istihad fiille beraberdir, o anda Allah ona güç verir, o anda yaratır. Dolayısıyla Mu'tevi'ye göre güç kalıcıdır, ölene kadar yapıp yapmamalık şey kullanır. Oysa ehl e göre Allah fiil anında yaratır. Onları atıp yaparak diyor ki, kendisi hakkında fiil ile beraberdir, istihad fiilden öncedir. Kulun kudreti kalıcı devamlıdır, kulun kudreti devamlı değildir gibi ifadelerle kastedilen değiller. Kudretin avamdan hiç kimse ne vehminde tasavvur edebilir ne de aklıyla idrak edilebilir. Dolayısıyla ayette hüksüzler için söz konusu edilen ruhsat ve münafıklar hakkındaki krama bu iki gruptaki kimselerin idrak ettiği ve bildiği konularda söz konusu olabilir. Şurası önemli. Burada ne kastediyor, Şunu söylüyor. Kelamda fiil fiilden önce mi, istidahat fiil ile beraber mi, kudret, yalan mı, kalıcı mı diye yapmak çok ince tartışmalar var. Bu tartışmaları avamdan, normal sıradan halk bunu anlayamaz, bilemez. Dolayısıyla e, burada istidahat diye kastedilen bu olamaz. Yani fiil anındaki e, kelamda, testede tartışılan o ince tartışma olamaz. Burada halkın, e, avamın anlayabileceği şey olması gerekir. O da nedir? E, fiziksel olarak e, vücudun yeterli olması, fiil gücünün olması. Yoksa avam, o tutmaya güç yetiremeyen derindiği zaman e, bu fiille beraber istikadat var mı, yok mu, devamlı mı, kalıcı mı, bu kadar ayrıntıyı bilmez. Bundan dolayı ayette güçsüzler için söz konusu edilen yani gücünüz yetmiyorsa işte, e, kefalet veya benzeri durumlar ruhsat ve münafıklar hakkındaki kınama, bu iki gruptaki kimselerin idrak ettiği ve bildiği, yani hem münafıkların bildiği, hem sıradan vatandaşın bildiği, avam bildiği konularda söz konusudur. Şimdi yukarıya gelelim daha net anlaşılsın diye. İki şey var. Bir, vücudun bedenes sağlıklı olup olmaması. İki, bir iradında istidahatın olup olmaması. İkincisi, özgür iradeyle bağlı altında ince bir tartışma. Ee, sorumluluk değil. Bedenen en sağlıklı olup olmamayla başlar. Diğer türlü normal vatandaş bunu bilir, bilimliği bilir, münafıklar da bunu bilir ama ikinciye bu var mı yok mu diye bilemez. Bilemeyeceği için buna gücü yetmeyen 60 vekili doyuştur denildiği zaman güç yetirip getiremeyeceği tartışmasında şu ikinciyi kimse bilmez. adam bilmez, münafık bilmez. Dolayısıyla buna da gücü yetmeyen 60 vekili doyuştur derken fiziksel olarak bedenen gücü yetmeyen anlaşılır. Yine aynı şekilde gücümüz olsaydı sizinle beraber sefere çıkardık da, burada fiziksel açıdan imkanımız olsaydı bunu kastetmiyor söyleniyor kişiler, yapamayız anlamda söylüyorlar, Allah da burada itiraz ediyor, kınıyor. Burası o açıdan önemli, kendisi hakkında beraber önce kalıcı, devamlı, devamlı değil gibi ifadelerle kastetilen biriler, kudretini o o fiildeki kudret avamdan hiç kimse ne vehminde tasavvur edebilir ne de aklıyla o tavrayabilir. Dolayısıyla e, ruhsat ve münafıklar hakkındaki kınama bu iki gruptaki kudretten idrak ettiği ve bildiği konularda söz konusu olabilir. Yani birinci fiziksel açıdan yeterli Bu düşünceye şu iki ayet desteklik vermektedir. Bir, içinizde mümin ve büyük kadınlarla evlenme hücre yetmeye kimse, yani ayet geldi, muhataplara tebli edildi kimden mümin ve bir kadınlarla evlenmeye gücü yetmeyen kimse Şimdi bunu dinleyen karşıdaki müna veya normal bir vatandaş ne anlayacak mümin ve kadınlarla evlenmeye maddi gücü yetmeyen bunu mu anlayacak yoksa e, irade hürriyeti olup olmadığını mı anlayacak madur diye göre birincisi e, ve gitmeye gücü yetenen o evi ziyaret etmesi Allah'ın insanlar üzerinde hakkıdır Gitmeye gücü yeten diye okunduğu zaman normal vatandaş buradaki gitmeye gücü yeten, o evsiye hareketin zaman maddi güç, yolculuk gücünü anlayacak, yoksa kaderdeki insan hürriyetini mi anlayacak, diye göre birincisi. E, bu tür güç yetirme yani sebepler ve hâle bedenen güç yetinmek, kulun ilahi teklif ve muhatap olmak için gerekli olduğu, ona sahip olmayan kulun emredilen biri tek ettiğinde kınanmayacağı ve tam olarak var olmadığında kulun yükünü olmayacağı hususunda icma edilmiştir. Fiziksel, bedenen yeterlilik Dolayısıyla şu ayetlerdeki güç, güç yetinme tabirleri bu anlamda, yani bedenen fiziksel olarak yeterli olup olmama anlamında yorumlanmış. Allah hiç kimseyi gücünün yetmediği bir şeyin yükünü tutmaz. Allah hiç kimseyi bedenen fiziksel olarak Kaldıramayacağı bir şeyle yükünü tutmaz. Bir başka ayet, Allah hiç kimseyi kendi verdiğinden fazlasıyla yükünü tutmaz. Allah hiç kimseye kendi verdiği maldan, sabır gücünden daha fazlasıyla yükünü tutmaz. Bir başka ayet, onların normal ölçülerde yiyecek ve yiyeceklerini saklamak da çocuk kendisi için doğurluğunun babanın borcudur. Hiç kimse gücünü aşan bir şeyle yükünü tutmaz. Hiç kimse gücünü aşan bir şeyle yükünü tutmaz. Kırınamaz. Burada da babaya düşen nafaka yiyecek içecek. Yine fiziksel şey. Güç yetirme. Bu ayetlerde güç yetirme. Kulun güçlü olması, güç yetirmesi. Fiillerin gerçekleştiği bağlamda değil. Yani insan eviyeti kader bağlamında değil. Sebep ve hallerin, fiziksel bedenen zekre, zekre, yeterlilik bağlamında zikredilmiştir. Kullara fiil nispet eden kimselerin Görüşü ve bu esas anlaşılır. Yani fiilin kula aileliyeti kulun sebepler ve haller güç yetirmesine sahip olmasına bağlıdır. Bu görüş ise iki şekilde tevellendirilebilir. Bir, kula sahip olmadığı bir sebep ve aracı kullanmasını emretmenin imkansız oluşu. Kula sahip olmadığı bir sebep ve aracı kullanmasını emretmenin imkan oluşu. Ee, örnek, Buna örnek olarak görme duyusu olmayan birine görmesini, eli olmayan birine elini tutmasını emretmek verilebilir. Yani görme duyusu olmayan birine gör diye emretmek veya tutma el, e, engeli var diyelim, ona tut diye emretmek imkansızlığa örnek oluşturur. İki, emir ve yasaklama kuldan şükrü eda etmesi ve kötülükten sakınması istendiği bağlamda söz konusudur. Yani emir ve yasaklama Amacı hangi bağlamda söz konusudur? Bir şükrü eda etmesi, namaz kılığı oruç tutuk diye ve nankörlükten sakınması. Işte namaz kılığı nankör olma, oruç tutuk nankör olma gibi nankörlükten sakınma bağlamında söz konusudur. Dolayısıyla nimetin açıkça görülmediği ve bilinme imkanı olmadığı bağlamda emir ve yasaklama yapılmaz. Nimetin açıkça görülmediği, bilinme imkanının olmadığı bağlamda emir ve yasaklama olmaz. Sizce açıkça görülmedi derken ne kastediyor arkadaşlar? Nimetin açıkça görülmediği, bilinmediği imkanda emir yasaklama olmaz. Açıkça görülmediği derken yukarıya atıf yapıyor arkadaşlar. Hatırlarsanız yukarıda ne demişti? E, avam bilemez. Bilemez derken şu iki maddeden şu ikinci madde yani irade hükümeti olup olmadığı açısından bu kadar ayrıntı bilemez. Ama bir, yani bedenen sıhhat olup olmadığı, bedenin fiziksel, bunu bilir. Ama şu daha gizlidir. İnsan hüviyeti, büyüçük kısmı daha gizlidir. Burada da kastettiği şey şu, burası yani. Demir ve yasaklamak, kurdan şükrü eda etmesi ve ankerlikten yani sakınması istendiği bağlamda söz konusu, nimetin açıkça görülmesi, bilinmesi imkanının olmadığı bağlamda emin ve yasaklama yapılmaz. Diğer bir güç yetirme türüne, yani değil güç yetirmesine gelince bu insan hüviyeti bağlamında konuştuğumuz o kişinin yapıp yapmama, sevap alma, günah alma oradaki trizine gelince delili şu ayetlerdir. Çünkü onlar işitemiyorlardı. Yani o fiil gerçekten, o duyulduğu andaki yaptıkları durum istememek istemiyorlardı. Musa'nın yol arkadaşının sözü, Benimle beraber beraberliğe sabredemezsin. E, benimle bulundun o anda, o durumda, o fiil anında sabredemezsin. Öncesindeki e, benimle sabırlı olup olmamayı sormuyor. O anda sabredemezsin. Sonra Musa'nın yol arkadaşı şöyle demiştir. İşte hakkında sabredemediğin şeylerin iç yüzü budur. Yani Gerçi realitede o fiil anında, o durum anında yapamadığı şeyin çözü budur. Ayette Musa'nın yol arkadaşı, haller gücünün varlığını kabul etmekle beraber, yani fiziksel olarak bedenen bunların e, Hazreti Musa'da var olduğunu kabul etmekle beraber, fiil gücünü, yani bunu kullanamayacağını, sabır gücü, potansiyel olarak olmakla birlikte, fiilen bunu yerine getiremeyeceğini kastetmiştir. Yani sabredemezsin sabredemedim demiştir. Zira fiiller kaybolmuştur. Yani sabredemedim yani. Gerçekleşti, yapamadan ortaya çıktı. Yani fiil bitti. Yani sabretme fiili gerçekleşmemiştir. E, kişide sabır vardır potansiyel olarak ama o şeyi sabretmesi gerektiği anda yapıp yapamadığı ortaya çıkar. Sen sabredemezsin derken e, sabretme gücünün olmadığı değil de karşılaştığı o anda e, fiile sabırla cevap veremezsin, kastetti Musa'nın yolu arkadaşı, Hz. Musa'nın yolu arkadaşı. Şu ayette de ve daha başka ayetlerde fiil kudreti kastedilmiştir. O halde gücünüz yettiğince Allah'tan sakının. E, burada önemli, gücünüz yettiğince Allah'tan sakının, yani benim gücüm yetmiyor. Allah'tan sakınmayın anlamda değil. E, her karşılaştığınız olayda sapır, tahammül, sınırı eşiği artabilir. Her durumda Allah'tan e, isyanına sakının anlamında. Her fiil işlerken, yoksa e, gücünü yettiğince genel bir ifade değil. Sonra sebepler ve haller gücünün aksine, fiziksel yeterliliğinin aksine, fiil gücü var olmaksızın kulun mükellef olduğunun dereli nakil ve akıldır. Burada e, önemli. Fiziksel olarak e, fiil gücü var olmaksızın, bir kişi bir şey gerçekten yapmaya o anda iradesiyle daha yapmadan önce fiziksel olarak bedenen yeterli olduğu zaman mükellefiyetin başladığı örneği delili hem nakildir hem akıldır. Fiziksel yeterlilik varsa mükellefiyet başlar hem nakle göre hem akla göre. Nakle göre fiil üç yetirmesinin hep yetilmesine rağmen emretme, yasaklama ve kınama bildiren zikrettiğim ayetlerdir. Yani Allah genelik itibari, namaz, oruç tutun, iç içmeyin diye emrediyor. E, kişilere göre bunu yapıp yapmamak değişebilir. Ama potansiyel olarak mükellefse e, buna muhataptır. Dolayısıyla Allah ona emreder, mehreder. Sonra e, bu durumu şu ayet de açıkça ortaya koyar. Gitmeye gücü yeterin o evi ziyaret etmesi. Allah'ın insanın üzerine bir hakkıdır. Gitmeye gücü yeten, yani bedenen yolculuk parası itibariyle buna gücü yeten, Kişinin hacca gitmesi Allah'ın insanlar üzerindeki bir hakkıdır. Bilindiği gibi hacca dair iyilere güç yetirebilmek için kişinin azık ve binik bulması gerekir. Fıkıh. Abdullah ise bugün buradasın değil mi? Senin tezde, e, kelamda, e, tartışma bağlamında atıf yapılan kelami konular. Bunlara odaklanabiliriz. Buradayım hocam. Aynen. Kelami konularda örnek verilen fıkhi konulara odaklanabilirsin tezinde. Şimdi burada da zekattaki e, farziyetin başlaması kişinin azık ve init yol, bu ikisinin çözmesi halinde mükellefiyet başlar. Eğer haccın farziyeti ancak gücün yani fiil gücünün bulunması e, var olması halinde gerçekleşseydi hiç kimseye farz olmazdı. Şimdi buna önemli şey var demiştik. Bir bedene e, yeterlilik iki, fiil yapma anında yapma kabiliyeti ee, eğer farziyet haç içine öneğin e, yol hazırlığı ve e, maddi imkan açısından değil de hacca güç getirimi açısından olsaydı bunu bilemezdik. Çünkü oraya gitmeden e, tavaf yapmadan say yapmadan yapıp yapamayacağı ortaya çıkmaz. O zaman e, haç kimseye farz olmazdı. Herkes e, yapamam diyebilirdi. Çünkü gitmeden bilemez kimseler say yapıp yapamayacağını. Arafa'da vakfayı yapıp yapamayacağını bilemez. Çünkü fiiller gücü vakitlerin oluşmasıyla oluşan bir şeydir. Bu önemli. Fiil gücü dediğimiz o fiil yapma anındaki güç vakitlerin varlığıyla gerçekleşir. Yani bir zamanda gerçekleşir. Böylece haç vakitler gelince, haç vakti gelinceye kadar farz olmayacaktır. Ne var ki vakitlerde ancak yolculuk yapmak ve mesafe kat etmekle ortaya çıkar. Bu durumda kul hac görevinden geri kalabilecektir. Diğeri haç farz olmamıştır. Şöyle ki haccın farziyeti yola çıkmaya bağlı. Yola çıkma ise haccın farziyetine bağlıdır. Bu da devir kısır döngü demektir. Buna da haccın farziyetinin fiil gücüne bağlı olduğu düşüncesi sebep olmaktadır. O halde bu düşünce yanlıştır. Ee, özetine... Mükellefiyet bedenen fiziksel olarak yeterli olunduğu zaman başlar. Kulu ermekle, sağlıklı ve yol parası elde etmekle başlar veya bedenen sıhhatli olmakla oruç başlar. Yoksa bil fiil o şeyi yapıp yapmayacağına göre mükellefiyet başlamaz. Aynı şey cihada çıkma emri hakkında da geçerlidir. Cihada farz olması hakkında da geçerlidir. Çünkü kul sahip olduğu sebepler... Gücünün kendisine ulaşmadığını ve onlara fiile sahip olmadığını bilse, kendisine cihada çıkmak farz olmazdı. Bilindiği gibi kişi sebepler gücüne ulaştıktan sonra, yani bedenen fiziksel olarak güce ulaştıktan sonra, henüz fiil gücüne ulaşmaz. Diyelim, e, cihat için diyelim, atını hazırladı, kılıcını hazırladı, her şeyi hazırladı, bedenen hazır ama savaşa, o meydana çıkmadıkça, fiili olarak daha cihat gerçekleşmez. Buna rağmen oturan ve cihadan geri kalan kul ayıplandığı için kulun cihada katılması farz olmuştur. Örneğin münafıklar katılmadılar, onlara Allah e, kınadı. Orada gidip savaş alanına çıkıp da e, fiile savaşmadıkları için kınanmadılar. E, emir gerçekleştiği halde Medine'den çıkmadıkları için, hazırlarını çıkmadıkları için kınandılar. Yani kul cihat için sebepler gücüne sahip ama fiil gücüne sahip değilken cihatla emrolunmuştur. Benzer şekilde kulun namazda ayakta durma, oruç tutma ve benzeri fiilleri yerine getirme yükümlülüğünde onların yerine geçecek. Oturarak namaz kılma ve oruç için fiil verme gibi bir bedel ile çıkabildiğini görüyoruz. Oysa fiili gerçekleştiren güç ancak çabayla var olabilir. Bu önemli. Sınıf farklı temellendiriyor. Birincisine Birincisi sebep ve e, maddi açıdan hazır olmak. İkincisi de fiili yaparken yapabilmek. Dolayısıyla zengin olan kişi zekat e, farz oluyor. Ama farz olduğu halde yapıp yapmaması iradeye bağlı. İkinci farklılık da burada. Birinci farklılık dönüşebilir. Yani e, oruç farziyeti var. Oruç farziyeti e, fidye vermeye dönüşebilir. Ama fiil gücü... Ya vardır, ya yoktur. Ya yapar, ya yapmaz. Dönüşmez. Şu halde eşyanın, dini yükümlülüklerin fiil gücü ile değil, yapıp yapmamakla değil, haller ve sebepler, yani fiziksel ve bedenen varlık, var olmak ile farziyet kazandığı sabit olmuştur. Bütün ibadetlerle ilgili olarak bu hüküm geçerlidir. Yani namaz, oruç, hac, zekat, tüm ibadetlerde bu geçerlidir. Beden en fiziksel yeterliyle ulaşılınca mükellefiyet başlar. İl fiil o durumla karşılaşınca Ramazan ayında tutmaması savaş meydanda savaşıp savaşmaması, ezan okununca namazı kılıp kılmaması, o fiili yapıp yapmaması iradeyle olup olmaz. Ama bedenen güç varsa mükellefiyet başlar. Bütün ibadetlerde bu hüküm geçerlidir. Namaz, oruç ve haccın gerçekleşmesini sağlayan, sebebe sahip olmadığını bilen kimse ibadetin başında ve öncesinde o ibadetlerle yükümlü olmaz. Çocuk mükellek olmaz, hastan mükellek olmaz, fakir kişinin mükellek olmaz, başta bunu bilir. Sonra, e, fiiller güç kalıcı değildir. Yani fiili gerçekleştirme anındaki güç kalıcı değildir. Yukarıya hatırlatırız mı? Kelimeler geçmişti, nerede geçmişti? Kalıcı, kalıcı değil diye. Bunu devamlı diyebiliriz. Devamlı, devamlı değil. Fiilin gerçekleşme anındaki üç kalıcı mı, kalıcı değil mi? Buna Matür diyor ki fiilin gerçekleşme anındaki üç devamlı, sürekli insana verilen 65 sene sürekli kullandığı Allah'ın dışındaki Kullandığı bir kalıcı güç devamlı güç değildir. Ve onunla tamamlanan şey yani iş var değildir. Oysa teklif yükümlülük gerekliğidir. Herkese zekatlar mallar ve haller ile vacip olur Mal varsa mutlu varsa zekat olur Her ne kadar kul arız olan bir takım mazeretler sebebiyle zekatı vermekte zorluk yaşasa da mükellefiyet başlar. Şurası ilke bir göre. İnsanın hili işlerken ki gücü e, sürekli kendisine verilen devam eden potansiyel bir güç değildir. Devamlı değildir. Allah'ın yaratmasıyla ortaya çıkar. E, sem, nas bu esas üre gelmiştir. Hakiza diller yani insanlar Allah'tan emrettiği ifadetler yerine getirmek için yardım ve destek isteme hususunda ittifak etmiştir. Buna e, şuraya haberi delil diyebiliriz. İnsanlar nesilde nesile... E, Allah'a ibadet etmek, Allah'tan yardım edilmek konusunda ittifak etmişlerdir. Dünyanın her yerinde bir yüce yaratıcıdan yardım isterler, yardım talep ederler. Bu haberi olarak bir bilgidir, kültürel mütevâti bir bilgidir. Eğer bir gücü var olsaydı ya da ibadet o yokluğu sebebiyle düşseydi, bu birinci takdirde insanların bu isteği haksız bir istek olurdu. Ve ikinci takdirde Allah insan ettiği kuvvete nankörlük etmeyi emretmiş olurdu. Bu açıklarak gerekçelerle yükümlülük, fiil gücü olmaksızın gerçekleşir. Eğer fiil gücü var olsaydı, ya ibadet o gücün yokluğu sebebiyle düşseydi, birinci takdirde insanların bu isteği haksız bir istek olurdu. Yani şimdi Allah'ım beni muvaffak diye dua ediyor diyelim. Burada yapma anında o şeyi yapabilme gücü için dua ediliyor. Eğer fiil gücü var ve zaten devamlı olsa dua etmek anlamsız hale geliyor. Veya e, bu fiil yapma anındaki o güç yoksa o zaman e, o, benim mükellef tutmak haksız diyebilirdi insan. Allah ihsan ettiği kuvvete namkörlük etmeyi emretmiş olurdu o zaman. Bu açıklanan gerekçelerle yükümlülük, Fiil gücü, gerçekleştirme gücü olmaksızın fiziksel bedenen e, yeterli olduğu zaman başlar. Bu esas üzere şu ayıp aleyhisselamın şu sözü. Ben sadece gücümün yettiği kadar ıslah etmek istiyorum. Fiil güç yetilmesinin varlığını kabul eden görüşün doğruluğunu ispatlar. Ben sadece gücümün yettiği kadar ıslah etmek istiyorum. E burada yapabildiğim, fiili olarak gerçekleştirebildiğim kadar ıslah etmek istiyorum, kastediliyor. Bu, Şuayb Aleyhisselam'ın sözü, fiil gücünü, fiile güç yetirmenin varlığını kabul eden görüşü, yani muhatubi, eşari gibi ehl kelamının doğruluğunu ispatlar. Sonra kul için fiil gücünün varlığını kabul etmek ve kulun fiil gücüne sahip olduğunu söylemek Dualizmi çürüten anlamı kabul etmek demektir. Söz konusu anlam ise iki tanrından her birinin diğerinin ispat ettiğini nefk etmesi ve var kılmak istediğini yok etmesi ve birinin diğerinin bilgisinin ulaşmadığı şeyi gizlemesidir. Şimdi dualizmde iki tanrı var olduğu düşünüyor. Böyleyse diyelim biri yaratmak isteyecek, biri öldürmek isteyecek, biri yürüsün diyecek, biri dursun diyecek. Bu tür durumda Söz konusu anlam, iki tanrıdan her birinin diğerinin ispat ettiğini, var olmasını istediğini, diğerini yok etmek, var kılmak istediğini yok etmek, birinin diğerinin bilgisinin ulaşmadığı şeyi gizlemesi gibi sonuçlar ortaya çıkartır. Dolayısıyla kula fiil gücüne ispat etmek suretiyle e, kulun Allah'ın olacağını ve gerçekleşeceğini bilmediği şeyi güç getirebileceğini söyleyen, Kulun Allah'a haber verdiği şeyler hakkında yalanlayabileceğini ve Allah'ın var kılmasına irade ettiği şeyi yok edebileceğini iddia eden kimse, Allah'ın sevgi, ilgisiz ve sönünden dönen olduğunu da söyleyebilir. Oysa bu nitelikteki bir varlık ilah olamaz. Halbuki mucize böyle bir istidlal ile Seneviyenin görüşünü nefk etmiştir. Yani eğer yukarıdaki geçtiği üzere kalıcı değil demiştik. İnsanın fiili anındaki o güç Allah tarafından yaratıları kastederek eğer bu kalıcı devamlıysa, kalıcı değil, devamlıysa o zaman Allah'a muhtaç değil, muhtaç olmadan her şeyi yapıyorsa o zaman e, şu delilin bir anlamı kalmayacak. Dualizme karşı yapılan iki tane varsa birbirleriyle çatışı diye bu delilik kullanmanın bir anlamı kalmayacak. O zaman her bir insan kendi başına hareket eden bir tanrı gibi düşün düşünerek bunu söylüyor. O zaman dualetme karşı bu delilik kullanmanın bir anlamı kalmayacak. Ee, Allah'ın sefih, bilgisiz ve sözünden dönen olduğunu bu söylenirse, yani her bir insan bir tanrı gibi hareket ediyor diye söylenirse, o zaman bunu söyleyen kimse Allah'ın sefih, bilgisiz ve sözünden dönen olduğunu da söyleyebilir. Oysa bunun birlikteki bir varlık, ilah olamaz. Halbuki Mu'tezile böyle bir istiklal ile Senevye'nin görüşünü etkile etmişti. Senevye'ye iki tane olamaz, iki tane varsa birbirleriyle çatışır, aralarında çatışma çıkar, kargaşa çıkar, kaos çıkar diye onlara itiraz etmişti. Oysa her bir insana devamlı bir güç vererek her bir insana bir tanıya dönüştürdü gibi eleştiriyor. Ayrıca bu yaklaşımda yani kulun fiilik gücüne sahip olduğu iddiasında şaşılacak bir durum söz konusudur ki o da Allah'ın bir kimseyi kendi rububiyetini naksetme gücü vermesidir. Gene mutezile şaşıyoruz ki kulağa devamlı bir fiil yapma gücü verilmişse Allah tarafından o zaman e, Allah'ın bir kimseye kendi Rablığını ortadan kaldırma gücü verdiği anlamı ortaya çıkar. Eğer bir insan Tanrı gibi hareket edebiliyorsa, yaratabiliyorsa. Zira bu kimse onu yalancı, bilgisiz ve vaadenin yerine getirilmesi, sıkılma gücüne sahiptir. Hidne böyle bir güç vermek, değil hikmetlilerin hikmetlisinin yapacağı bir iş olmasa, sevihlerin sebihinin daha yapacağı bir iş değildir. Buradaki tartışmanın özü nedir o zaman? Ee, yukarıdaki o fiil gücü, kalıcı mı, devamlı mı değil mi? Mutesi göre Devamını ehli sünnete göre yaratır. Allah evren yaratır. E bir kimsenin bu kimselerin yani mutezilerin yani Allah'ın kula böyle bir güç verdiğini iddia eden kimselerin yani mutezilerin öğretisine göre insanların alemin tedbirini bozma gücü, peygamberlerin de yeryüzünde Allah'ın bir hücidini göstermemek ve alemin tedbir şeklinden kaçınma ve sünnetullaha uygulamak gücü vardır. Yani bir yapma anında Allah'a muhtaç değil kendi başına devamlı bir fiil yapma gücü varsa o zaman alemin tedbirini bozma gücü Peygamberlerin de Allah onların elinde mucize gösteriyor. Mucizeyi göstermeme durumu olması gerekirdi. Bu da alimin hallerinin insanların elinde oluşması ve yine yeryüzü ve gökyüzünün insanın elinde yaratılmasıdır. Allah Teala bu fiilleri ve halleri onların elinde yaratmama yani onlarsız doğrudan yaratma gücüne sahip değildir. Buna karşılık insanlar bu fiillerden hiçbirini yapmamak gücüne sahiptir. Şu hâlde insanlar Allah'a en yüce iyiliği yapmış, en büyük insanla bulunmuştur. Yani buradaki cümleler, muhteşemlerin söylediğini kabul edersek, insan fiil yaparken Allah'a muhtaç değilse, kendi gücüyle, sürekli olarak, devamlı olarak fiil yapıyorsa, o zaman Allah'a muhtaç değil, Allah'a muhtaç olmadan yapar, eder, her şeyi yapar gibi anlamlar çıkıyor. Şu hâlde insanlar, Allah'a en büyük iyiliği yapmış, en büyük insanla bulunmuştur. Öyle ya insanlar Allah'ın takdirine, yazgısına engel olma, tedbirine yürütmeme, gücüne sahip olmalarına galiba Allah'ın tedbirinin, mümkünün, egemenliğinin kendisinin dilediği gibi gerçekleşmesini sağlayan şey yapmışlardır. E, bu da söylemeyebilecek en korkutucu sözdür. Buradaki cümleler bu böyle dediği anlamında değil. Bu tezilerin dediğini kabul edersek buraya gidersin. E, e, sinemiye, İki tane kabul etti. Mu'tez her bir insan bir kabul etti. Bu söz buraya gider anlamında. Sonra bu görüşün yani il kuvvetinin insanlara değil Allah'a ait olduğu görüşünün yaratıklardaki varlığı açıktır. Sonra bir görüşün derken atıf yaptığı görüş eğer mağdurdi, eşari gibi sünnet görüşüne atfediliyorsa şunu anlamamız gerekir fiil gücü kalıcı değil görüşü. Bunu anlamamız gerekir. O zaman şöyle yapalım. E, fiil gücünün kalıcı olmadığı görüşü varlıklarda apaçıktır. E, fiil gücünün kalıcı olmadığı yaratıklardaki varlığı açıktır. Nitekim insanlar şununla meşgul olduğum için yapamam, getiremem. Bunun sırtında taşıyamam bir sözler söyler. Yani yapamayacaklarını yetemeyeceklerine, taşılamayacaklarına, fiili olarak yapamayacaklarına insanlar bunu de ifade ederler. Allah'ın insanların dillerine, sebepler ve haller gücüne sahip olduklarına bildikleri halde kendilerinden hiçbir direnç olmaksızın gerçekte yalan olan şeyler söylemesi mümkün değildir. Dolayısıyla insanlar güç yetiremem ve taşıyamam derken doğru söylemektedir. Sonra insanlarda insanlar sebepler gücünden başka, yani fiziksel yeterlilikten başka halleri ve sebepleri çağrıştıran cümlelerde kullandıkları değil fiil konusunda gerçekleşme anındaki durumla ilgili yapmayacakları, yapamayacakları ve güçlerinin yetmediği şeklinde mazeret yapmayan, ederek bir güç olduğu sabit olmuştur. Fiil gücü, fiiller ödüğünü sormamak. Şimdi yukarıdaki tartışmaya geldik. Hangi cümle onlar? Şu önce mi beraber mi istikrar ee, önce mi fiille beraber mi bu tartışma burada şimdi ayrı bir başlık haline getirilmiş fiil gücü Fiilin önce mi fiilde eslem anlamına bu konuda akıl yürütme şöyledir fiil gücü sizin bildiğiniz değildir fiil gücü dediğimiz şey Cismin yüzlerinden değildir. Dolayısıyla gerçekte arazidir. Şimdi burada yaptığı şeyde bir tahlil yapıyor. İl derken mahiyet açısından kastettiğimiz şey nedir? Araz, arası, arası kastediyoruz. İnsanın bilgisi gerçekte arazidir. Arazılar ise kalıcı değildir. Yümeyre buradasın değil mi? Senin konu, varlık, konuşun. Gördüğün evet gibi, hocam. gibi. Niye, Şimdi bir arkadaşımız tez yazarken, e, tezine sadece kitabın baştaki yüz sayfasına baksa, e, mağdur varlık konusu kitabın, kitabı tevhidinin yüz sayfasında diye, 100 sayfa okuduktan sonra tez yazsa hata etmiş olur. Kader konusunda da görüldüğü gibi varlıkla bağlantılı olarak araştırma yapılıyor. Kelam sistemi demek öyle bir şey. Bir ilkeniz vardır, o ilke tüm konularda tutarlı şekilde korunması gerekir. E, araz, araz nedir? kalıcı olmayan şey. Matur bunu varlık bahsinde alem arazilerden oluşur, araziler muhtes yaratılmaya götürür, bunların bir yaratıcısı vardır diye kullandı. Burada da kader konusunda insan fiilleri konusunda kullanıyor. İnsanın fiil gücü yani bedene sağlıklı olmayı hassetmiyoruz. Yapma anındaki o gücü araz mıdır, değil midir? Gerçekte de arazidir. arazlar ise devamlı değildir. Kalıcı değildir. Zira başkasından gelen kalıcılık olmadığında yok olan bir şey kalıcı olamaz Dışarıdan birinin dışarıdan gelen bir kalıcılık birinin kalıcı kılması kalıcı tutması olmadan o şey kalıcı olamaz yine aras zat ile kain olamadığında başkalarına CHher'nin aksine kabul etmez Aras dediğimiz şey, e, zatıyla varlığı olmadığı için cevhere birleşiyor, cevherin üzerinde bulunuyor. Aras, zatıyla kayıp olmadığından başkalarına kabul edemez. E, bir şeyin başkasında kalıcı olması ise imkansızdır. Şu halde, fiil gücü arasa, şu halde fiil gücünün kalıcı olduğu iddiası yanlıştır. Yani Mu'tezile'nin İnsanın fiil gücü devamlıdır. 65 sene ömrü varsa 65 sene kesintisiz şekilde o güç potansiyel olarak onda bulunur. Fiil yaparken Allah'a mutfaç değildir. Görüşü yanlıştır. Sonra fiillerin kendilerinden önce olan ve kendileriyle eş zamanlı olmayan sebeplerle var olacağı düşüncesi yanlıştır. İkinci yanlış da şu. Fiillerin kendilerinden önce olan ve kendileriyle eş zamanlı olmayan sebeplerle var olacağı düşüncesi yanlıştır. Yani Allah insanı yarattığı zaman potansiyeli güç verdi, şarj, robotu şarj etmek gibi. O şarj bitinceye kadar 65 sene Allah'a muhtaç değil düşüncesi yanlıştır. Niye? Fiillerin kendilerinden önce olan ve eş zamanlı olmayan sebeplerle var olması yanlıştır. Bu durumda fiil gücü de araz gibidir fiil gücü araz gibidir. Dolayısıyla fiil gücünün fiille eş zamanlı olduğunun kabul edilmesi gerekir. Fiil gücü, fiil yapma gücü, iradeyi kullandığımız, yapıp yapmama o tercih gücü fiille eş zamanlı olduğunun kabul edilmesi gerekir. Kuvvet ancak Allah'a gelir. Şu da var. Güç fiillere aittir ve güçsüzlük, güçlülük ile nitelenlikler miktar sonra ortaya çıkabilir. Güç Kudret fiillere aittir ve güçsüzlük güçlülük ile mitelendikten sonra ortaya çıkar. Yani bir kişi güçlü dersiniz, kâde dersiniz. Sonra gücünü kaybettiği anlaşılır. Ama önce güçlü bir kabul etmek gerekir. Şimdi fiil gücü güçsüzlükten sonra var olursa, bu güç kişi güçlü olduğu için var olacaktır. Bu da çelişkili ve yanlıştır. Şunu da zikredelim. Fiil gücünün varlığı, haller ve sebepler gücüne bağlı olarak var olsa, ondan kaynaklansaydı, kişi fiillerin varlığından önce, bütün fiillerin de bu haller ve sebepler gücü sayesinde Allah'tan müştahini olurdu. Açık ifadesiyle, eğer bedenen fiziksel olarak e, sağlıklı kılındığı zaman, her şeyi yapma gücü de potansiyel olarak verilseydi insana, o zaman e, insan Allah'a muhtaç olmazdı. Oysa Yüce Allah bütün yaratıkları kendisine muhtaç kılmıştır. Ve o zengin ve övgüye değerdir. Yani buradaki zengin derken Gani ismine at Allah zengindir. Yani kimseye muhtaç değildir. Ve övgüye değerdir. Bu anlayışa göre eğer fiil gücü var olduğu haller ve sebepler gücüne bağlı olarak var olsa ve ondan kaynaklansaydı bedenen güçlülük şeklinde düşünseydi Kişi fiillerin varlığından önce bütün fiillerinde bu haller ve sebepler güç sayesinde Allah'tan müstahni olur, Allah'a muhtaç olmazdı. O sebebi Allah bütün yaratıkları kendisine muhtaç kılmıştır. O o kani ve övgüye değerdir. O kimseye muhtaç değildir ve övgüye değerdir. Kulların en çok muhtaççılık gerektiren şey, yani sebepler güç sayesinde Allah'tan müstahni olmaları mümkün değildir. Kulların en çok ıı, Muhtaç olduğu konu, o konuda Allah'tan müstahini olmaları, Allah'a ihtiyaç duymaları fiil yaparken mümkün değildir. gelir. Asıl olan şu ki, fiiller kalıcı olmazsa kalıcılık ihtiyacı da ortadan kalkar. Fiiller kalıcı olmazsa kalıcılık ihtiyacı da ortadan kalkar. Ayrıca fiil başlangıçta henüz var değildir. Böylece fiil var olmadan önce de Allah'tan müstahini olur. Önce fiil var olmadan önce de Allah'tan müsbahın olur. Bu da semnaki görününden çekilmiş bir sözdür. E, kabul etmediği bir görüşü. Yani e, fiil yapma anla yapma anla değil. Başta verildi ve muhtaç olmadan fiilini yapar anlayışı. Ayrıca fiil gücü kendi kendini ne bilinmez. Hakikatini bildiren bir tanımı da yoktur. Fiil gücü kendi kendine bilinmez, fiil yapma anındaki o güç kendi kendine bilinmez, e, hakikatini, mahiyetini bildiren bir tanımı da yoktur. Onun hakkında tek söyleyebileceğimiz şey, Allah'ın onu fiilden oluşuyor kıldığıdır. Fiil ise güçten önce var değildir ve güç sayesinde var olur. Şu halde Allah gücün fiilden önce değil, fiilin oluşum zamanında var olduğuna şahitlik etmiştir. Burada önemli. Yani çok ayrı tartışmalar tartışma var. İnsanın bardak e, alıp su içmek istediğiniz istiyorsunuz, fiili gerçekleştiriyorsunuz. Oradaki seçme gücü devamlı mı değil mi tartışması? Maturide iki şey odaklanıyor. Bir, fiil dediğimiz şey araz mı? Araz. Araz ise bir araz olduğunu tespit ediyor. Araz olanlar devamlı olamazlar. İkinci olarak da buradan dikkat çektiği şey, fiil gücü dediğimiz şey, Fiillerle bağlantılı ortaya çıkıyor. Allah onu fiilden oluştur kıldığıdır. O irade, güç fiille beraber kullanılıyor. Fiil varken vardır. Fiil ise güçten önce var değildir. o güç sayesinde olur. Dolayısıyla insan gücünü, kudretini konuşuyorsak fiil anında fiille birlikte düşünmemiz gerekir. Şu halde Allah gücün fiilden öyle değil, fiilin oluşum zamanında var olduğuna şahitlik etmiştir. Şu da var ki, e, nasıl ki güçsüz bir varlık fiilde bulunamazsa, güçlü bir varlığın da fiilde bulunmaması söz konusudur. Bu da bir ilke. Güçsüz bir varlık, bebekten bir fiil yapmasını bekleyemezsiniz. Güçsüzdür, fiil yapmaması normaldir. Aynı şekilde güçlü bir varlık da yapmamayı tercih edebilir. Dolayısıyla nasıl ki bir varlığın hem güçsüz olduğunu söyleyip hem de fiil olduğunu söylemek mümkün değilse, güçsüz sonra fiil olduğunu söylemek mümkün değilse, akıllığını kabul etmezse, hem güçlü olduğuna hükmetmek hem de fiili olmadığını söylemek mümkün değildir. Güçlü, kadir demek ama fiili yok demek mümkün değildir. O halde bu iki seçeneğin yani güçsüzlük ve fiilin birlikteliği ile güçlülük ve fiilsizliğin birlikteliğini varlığın dışında olmada yani imkansız olmada birdir. Ayrıca bu iki durumun akla göre Varlıktan uzaklığı, gerçekte anlam uzaklığı yönünde kabul edilmelidir. Bunda ölüm ve benzer durumlar dikkat ve itibara alınmaz. Bu insan fiili meselesinde ölüm ve benzer durumlar dikkat ve itibara alınmaz. Çünkü ölüm ilkece güçsüzlüktür. Hayat ise ilkece güç değildir. Zira bazı zamanlar hayat var iken hayatla beraber bir var olmayabilir. Yani kişi hayattadır ama fiil yapamayabilir. Buna karşılık iki vakit fiili olmayan güçlünün var olması mümkün değildir. Buna karşılık da e, kadir ama fiili yoksa o da mümkün değildir. Kadirse fiili fiil olur. Ama burada e, iki vakit diye, ki ayrı zaman oraya bir vurgu yaptım. İki vakit fiili olmayan güçlünün var olması mümkün değildir. Oraya bir bakmakta fayda var. Niye Bakmakta fayda var? Yukarıda araz geçti, ara dediğimiz şey iki ayrı vakitte olmayan devamlı olmayan şey, iki ayrı vakitte sıfırdan yapılması gerekiyor. Oraya bir atıf olabilir. bunu Arapçesel bir bakarız. Buna karşılık iki vakit değil olmayan güçlünlüğün var olmazsa mümkün değildir. E ayrıca bunu da belirtelim Biz şahid de ee, Sebeplerin, mağlulleri olmaksızın kendileri var olamayacak tarzda olduklarında eşyanın varlığını ister iradeli ister zorunlu şekilde olsun gerektirdiklerini gözlemliyoruz. Şimdi burada illet mağlul meselesi var. Bununla ilgili mesele aşağıda örnek gelecek. Örnek söyleyip okuyalım daha rahat anlaşılsın. Ee, acıma, dövme ile birlikte bulunuyor yani. Dövdüğünüz zaman acı ortaya çıkıyor. Veya e, kişi iman ettiği zaman Allah'ın dostu oluyor. Rilet mağlusla birlikte bu meseleye at ver. Diyor ki biz şu gözümüzde gördüğümüz şahit alemde e, mavilleri olmaksızın kendileri var olamayacak tarzda olduklarında biz şahitte sebeplerin mavilleri olmaksızın Kendileri var olamayacak tarzda olduklarında eşyanın varlığını ister iradeli olsun, ister zorunlu şekilde olsun gerektirdiklerini gözlemliyoruz. Zorunlu gerektirmeye şunlara örnek verebiliriz. Çıkmanın çıkarmayla birlikte olması. Yani birisi çıkartıyorsa evden, o da gerçekleşmiştir. Çıkarma varsa çıkmaya sonuç verir. Yok olmanın yok etme ile birlikte olması, yok etme fiili olduğu zaman yok olma netice verir, birlikte olur. Ee, acımanın dövme ile birlikte olması gibi, dövme olur, acı ortaya çıkar. Ee, tadın tatlı ile birlikte olması, yorulmanın eylemle birlikte olması, hareket etmek ve yorulmak, bunlar örnek verilebilir. İradeli gerektirmenin örnekleri ise, bunlar... Şu okuduklarımız, zorunluluk gerektirmeye şunları örnek verebiliriz. Yani zorunlu olarak da ortaya çıkan durumlar. Döv, Dövünme ile acı zorunlu olarak bilinir. E, tatlı bir şey alındığı zaman o havası seyleme dediğimiz dil organı tadın tadın alır. Bunlar zorunlu his bilgisiyle gerçekleşen şeyler, zorunlu olarak ortaya çıkan şeyler. Bir de iradeli örnekler var. Allah'ın dostluğunun imanla ortaya çıkması. Bir şey, iradeyle iman ettiği zaman Allah'a dost olmuş olur. Düşmanlığın küfürle birlikte olması, iradesini kullanıp inkar ettiği zaman o zaman Allah'a düşmanlık yapmış olur. Benzer şekilde kabul etmesi, reddetmesi iradeli durumlardır. Eşya ile isimlendirmek ve onlarla hükmetmek de bu esas üzere yapılır. Allah ezelde fiil ile nitelenmişse, Allah'ın anılması, başka bir şeyin anılmasıyla bitiştiğinde Allah için, o başkası için söz konusu olan vakit de zikredilir. Nitekim şöyle söylenir, Allah ezelde o bir başkasını bilir, Allah o şeyi var iken vardır. Şimdi bu kısım e, önemli, aşağıda Bekir Topuroğlu Hoca'nın içerisinde de bir kısmı yazdım. Burada kastedilen şey şu. Allah'ın sıfatları var, ezeli sıfatlar ama ortaya çıkan varlıklar, zamanla kayıklı varlıklar. Mesela Allah, Halik, yaratıcı, alem, mahluk. Mahluk belli bir dönemde yaratılan, belli bir zamanla sınırlı şey anlamında, yani sonradan yaratılan, belli bir zamanda yoktan yaratıldı. Yaratılan şeyler için sınırlılık var, zamandan söz konusu edilir ama Allah, Halik. Allah ezeliği, onu bir zamanla mütahiyyat edemeyiz. Bu tür durum olduğu zaman zaman kelimesini mahlukla ilgili kullanmamız gerekir. Yani alemin yaratılması ve alemin ortaya çıkması gibi. Allah haliptir, şu zaman haliptir diye zamanı Allah için değil, mahlukla ilgili kullanmak gerekir. Ve bu konuya atıp yaptı. Şu son cümle, Allah ezelde o bir başkasını bilir. Allah o şey var iken vardır. Bu kısım Bekir Topalapolik Hoca'da şöyle, Allah onu ezeli olarak vücut olacağı zaman, oluşacak şekilde, var olacağı zaman mevcut biçimde bilir. Allah onu ezeli olarak bir varlık düşünelim, örneğin e, güneş. Allah ezeli ilmiyle e, güneşin yaratılacağı zaman, yaratacak şekilde, var olacağı zaman mevcut şekilde bilir. Buradaki zaman kaydı ayla ilgili. Allah için zaman kaydı kullanılmayacağı için. Bu ifadenin daha net biçimi kitabı ı Tevhid'de var. Fıkkı de var. Fık var matur ayakta duranı Allah ayakta duranı ayakta dururken ayakta duruyor diyebilir. O kişi oturduğu zaman Allah oturan kişiyi de oturuyor diyebilir. Bu durumda değişiklik kişidedir. Ayaktaki kişi oturmuştur. Kişide değişiklik olur. Allah'ın ilminde değişiklik olmaz. E, bu kısım oraya atfediliyor. Temel noktası da zaman kaydı mahluk için kullanılır, Allah için kullanılmaz. Daha önce de geçmişti. Tekvin mükevvenin aynamıdır, gayrı mıdır meselesinde Maturidiye diye göre tekvin yaratma sıfatı mükevvenin yaratılanlar farklıdır, ayrıdır. Bundan dolayı yaratılan mahlukken, zamanla sunurluyken ekvin sıfatı ezelidir. Buraya atıf yaptı. Buraya niye atıf yaptı? İnsan fiilleriyle varatı sebebiyle atıf yaptı. İnsan fiilleri. Bir başka istitler şudur. Mu'tezile grubunun bir iddiasına göre güçsüzlükten başka bir sebeple engellenmiş olan şeyin engel kalktığında fiili gerçekleşir. Dolayısıyla mu'tezile fiili güçsüzlük ve engelleme sebebiyle inkar etmez. Oysa fiile nispetle güçsüzlük ve fiilin imkansızlığı aynı şeydir. Ayrıca engelleme söz konusu iken fiilin varlığı gerçekleşmesi kesinlikle mümkün değildir. Buna karşılık önceden var olan güç sebebiyle güç yokken fiilin varlığı mümkündür. Bu konuda yani bu tartışma yapılan konuda asıl olan çünkü güç varken gücün fiili gerçekleşmezse Güç yok iken güç sebebiyle fiil gerçekleşir. Güç varken gücün fiili gerçekleşmez de, güç yok iken güç sebebiyle fiil gerçekleşir. Bu durumda güç, güç gerçekte yok iken fiilin sebebi olur. Ki bu da gücün yokluğu sebebiyle fiilin var olduğunu kabul etmek demektir. Bu takdirde fiil, ailenin güçlü olmadığına delil olur. Oysa mutez fiili Allah'ın güçlü olduğuna delil getirmiştir. Dolayısıyla şahit de istiklerinde bulunmanın temeli yıkılmış olur. Zira bu konuda gerçek olan failin fiil sırasında güçsüz olduğudur. Böylece fiil gücün nefret edilmesinin delili olur ki bu da tevhidi i kılar. Kuvvet ancak Allah'tandır. Bununla ilgili ayrıntılı örnekler var. Yani e, engel değil de yatalak hastalara ne diyoruz? Fesli kişilerin fiili olup olmaması meselesi e, muhtezine keramda da örnek verip tartışılır. Merak edenlerle oraya bakarlar. Fesli kişinin fiili var mı yok mu meselesi. Güç var olduğunda yarar sağlığa sağlamadığından fiilin varlığı sırasında güç hal var olmuş hayır yok olmuş aynıdır. Bu da fiile ilişkin bir güç ya hiç olmadan ya da fiille eş zamanlı olmadan fiilin varlığını kabul etmeye gerektirir. Şimdi şu kısımlara tekrar bir e, Arapçası'nda bakmakta faydalar. Belki Tupralı Hoca'nın oyuna bir bakarız. Şimdi şu kısımlar, e, şu alt kısım mesela mağdurluğuyla ait bir görüşmü, Muhtazili adına aktarılan bir görüşmü bakılmasında faydalar. Yedinci mesele diye geçmiyoruz, burada bırakıyoruz. E, yarın buradan 285'ten devam ederiz. Hayırlı geceler arkadaşlar, e, oruçla ilgili yerlerin olması bir tevafuk oldu. Yaman dan istiyorum ne o